Serhat Nazım Toka isimli arkadaşımızın 55LM960 model LG marka televizyonunda yaşadığı yatay çizgiler ve görüntü titreme sorunu ile ilgili bana yolladığım mail üzerine aslında buna bir video cevap verme ihtiyacı duydum Adem abi TV'nin marka ve modeli 55 lm 960 ve bir ay önce yatayına çok belli olmayan siyah çizgiler çıktı ama rahatsız etmeden seyrediliyordu diye başlayan bir maili var. Devamında da beyaz çizgiler çıkıyor. Ekran 3 saniye akıyor, 1 saniye duruyor. Durduğunda led'ler kısılmaya başlıyor şeklinde de devam etmiş. Bu sevgili Hatun televizyonda bu şekilde ilerlemiş ama başka insanlarda farklı şekillerde yine televizyonlarda bir titreme sorunu olduğunu zaten biz biliyoruz. Bu yatay tarama hatası. Şimdi bu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapabilmek adına o zaman arka tarafa atölyeler bölgesine bir gidelim. Durum neymiş? Siz müdahale edebilir misiniz? Edebilirseniz ne olur? Olursa nasıl olur? Ve bunların risklerinde biraz atölyeler bölgesinde ben orada hem size göstererek hem de gerekirse yine ışıklı cam tezgahımızda da camın üzerine çizerek anlatmaya çalışacağım. Evde kal Türkiye diyoruz ama kalacağımız evlerde elektrik kesiyoruz. Ne kadar enteresan. Havada yağmur yok, fırtına yok, deprem yok, hiçbir şey yok. Bu havada bile elektrik kesiliyorsa ilginç yani. Neyse bu konuda tepkimi dile getirmişken, hemen konuya devam edelim. Bu bizim cam tezgahımız, beni takip edenler burayı tanırlar. Burası ışıklı tezgah, ışığın çalışıyor olması lazım ki alt tarafta kofu çok daha net bir şekilde görebilirsiniz. Fakat ben en azından konunun ne olduğunu size daha net, daha anlaşılabilir şekilde izah edebilmek adına bu çekime yine de başlama gereği duydum. Marka model fark sizin panel teknolojilerinde yan tarama diye bir arıza söz konusu. Yan tarama hatta arızası bu. Televizyonda sürekli olarak bir görüntüde titreme söz konusu oluyor. Ben konunun ne olduğunu gösterebilmek adına hurdaların içerisinden bir tane kırık panel getirdim buraya. Şimdi yan tarama hatlarında aslında temel olarak yaşanılan sorunun sebebi adı üstünde yatay taramaları kontrol edecek olan unsurların çalışmıyor olması. Teknik olarak bunlar hani full HD bir panelden bahsedecek olursak 1920 tane yatayda 1080 tane de dikeyde piksellerimiz dizili. Ve bu 1920 tane yatay hattında, 1080 tane dikey hattında kontrol edilebiliyor halde olması gerekiyor. E, alt taraftaki mevcut koflar dikey hatları, yan taraftaki koflar da yatay hatları kontrol ediyor. İşte bu titreme sorunlarında yaşanan problem yan tarama hattının çalışmaması sorunu oluyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bunlara kulaklı panel deniyor. Eğer yan tarafında kof var ise... Bunlar kulaklı panel diye geçiyor. Bunların olmayanlarında da kulaksız panel deniyor. Kulaksız olan panellerde de yan tarımı hattı var. Fakat orada yan taramayı en dıştaki koflar kontrol ediyor. Her iki köşede de var. Burada da var. Öbür tarafta da var. Burada mesela toplama bakıyorsunuz. Şimdi 2-4 tane burada var. 2-4 tane de bu tarafta var. Her iki bordun da Panelin en dışındaki koflar yan tarama hattını kontrol eden koflar oluyor. Şimdi bu videodaki detayımız da zaten burada devreye giriyor. Normalde ben mikroskobu ve farklı bir kofu hazırlamıştım size vermek için ama elektrikler kesilip de ışık gidince bekledim. Elektrikli bir türlü gelmeyince arkadaşımız da bekliyor diye hadi videoyu çekeyim dedim. Ben anlatırken gelirse yine detaylara girerim. Şimdi yapılması gereken, yapmanız gereken işlemi açıklayacağım. Şuradan alabildiğim kadarıyla, odaklayabildiği kadarıyla size göstereceğim. Dikkat ederseniz şu noktadan şöyle gelen aşağı doğru, şuraya doğru genişleyen, aşağı doğru giden bir hat görüyorsunuz. Bakın cımbızın ucunun olduğu yer. Bu hattı loop dediğimiz bayağı detay gösteren mercekler var. Onlarla genellikle gümüşçüler, kuyumcular falan kullanıyor. Ben de kullanıyorum bu işler için. Bu hattı belirliyorsunuz önce bu hattı belirledikten sonra ben neşter kullanıyorum size de tavsiye ederim Ama maket bıçağıyla da kesebilirsiniz yani yine de bu hat için biraz kalın gelebilir bilginiz olsun Neşterle şu hattı buradan aşağı doğru dikey bir kesit olarak ayırıyorsunuz Ayırdıktan sonra geriye de kalan şu bölümü ısıtarak bunu yukarı kaldırıyorsunuz Bunu yukarı kaldırıp alt tarafını izole edin çok güzel elektrikler geldi. Harika oldu. Tamamdır. Bakın göstermek istediğim unsur şimdi çok daha net bir şekilde belli oluyor. Bakın bu gördüğünüz yer işte şurada siyah olan hat dışarıya doğru geliyor. Aşağı doğru iniyor. İşte bu bahsettiğimiz hat yan taramayı yani yatay taramayı kontrol eden hat. Biz bu hattı ayıracağız. Ayırdıktan sonra bu titreme probleminin ortadan kalktığını göreceksiniz. Bunu bir de şöyle izah edeyim ben size. Kalemimi hemen bakıyorum. Nereye koydum? Kalemimi buraya koymuşum. Şöyle değerlendirelim. Şurada 1,2,3,4 bunların hepsi dizili hatlar olsun. Kofun hatları olsun şöyle. Bu da bizim yukarıdan gelen şöyle geliyor. Buraya kadar. Ondan sonra aşağısı komple şöyle gidiyor zaten. Şöyle bunları çizersem şöyle yaparsak kabaca. Bunlar da normal hatlar. Dikey tarama bölümlerini kontrol eden hatlar. Sizin yapmanız gereken işlem şu. Yan tarama hattının bittiği yere kadar gelip tespit ediyorsunuz. Bu tespit işin bittikten sonra şuraya araya maket bıçağı ile bir çizik atıyorsunuz. Burada geride kalan hattın tamamını bordun üzerinden ayırıyorsunuz. Peki bu işlemin hangi tarafa yapılacağını neye göre karar veriyorsunuz? O konuda da bir bilgi vereyim. Şimdi bunu televizyonun şöyle çizeyim. Bunu televizyonun paneli olarak düşünün. Şimdi burada temel mantık interlace tarama teknolojisi. Yani önce 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 diye devam eden tekil hatlar <gülüyor> özür dilerim. Daha sonra da 2, 4, 6, 8, 10, 12 diye giden çift hatlar üzerinden tarama yapıyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Televizyonun çalışır halinde görsel olarak bir kontrol yapmanız lazım. Televizyonun ekranında çıkan yatay çizgiler nereden kalın olarak başlayıp incelmeye doğru devam ediyorsa... Kalınlığın olduğu taraf sizin müdahale etmeniz gereken taraf oluyor. Bu konuda bilginiz olsun. Biz bu problemin bu taraftan sağdan başladığını düşünelim. O zaman bizim müdahale etmemiz gereken bord bu bord oluyor. Müdahale etmemiz gereken kof bu kof oluyor. İşte şöyle gördüğünüz neşterle kesmemiz gereken hatta yine şu kalın çizgilerin bitmiş olduğu noktadaki kısım oluyor. Ben eğer burada... Şurada görmüş olduğunuz hattın arasına bu çizgiyi atıp daha sonra da ısı uygulayarak hatta yani teknik olarak ısı olması gereken ama ısı yok ise bir kürdan takıyorsunuz altına kofun. Hatta şöyle bir kürdanla da ben şöyle göstereyim. Şunun altına şöyle bir kürdan takıyorsunuz ve yavaş yavaş yuvarlaya yuvarlaya gidiyorsunuz o işaretlemiş olduğunuz yere kadar işaretlemiş olduğunuz yeri de kaldırıyorsunuz. Hatta ben önceden hazırlamış olduğum mikroskobu şuraya getireyim. Önce bir ayarlama yapacağım sizin için müsaade ederseniz. Evet biraz belli oluyor. Bakın Novatek'miş bu kofun üreticisi mesela. Novatek yazısının olduğu yere dikkat ederseniz soldan gelen bir hat var, sağdan gelen ayrı bir hat var. Novatec yazısının olduğu yerde de çizgiler görüyorsunuz ama aslında o boş yani onun herhangi bir teknik bağlantı noktası yok. Şimdi şunu ben biraz oynatayım. Gördüğünüz gibi uç kısmı burası. Burayı tespit ediyorsunuz. Şöyle ışıktan da gösterebilirim burada. Şöyle daha net. Bakayım bunda daha net belli olur mu? Evet. Orayı tespit ediyorsunuz ve tespit ederek o noktayı kesiyorsunuz. Kesmeniz gereken yer orası. Bunu kestikten sonra artık o titremenin ortadan kalktığını göreceksiniz fakat bu şöyle izah etmek lazım bu bir onarım yöntemi değil bu bir bypass yöntemi yani burada durumu kurtarıyorsunuz sadece ya da günü kurtarıyorsunuz aslında olması gereken kulaklı bir panel ise yan tarama hattını kontrol eden kofun değiştirilmesi lazım. Kulaksız bir panel ise yine yan tarama hattını kontrol eden KOF'un değiştirilmesi lazım. Fakat ben durumu idare ederim. Ee, tek tarama ile çalışsın önemli değil diyorsanız bu uygulamayla da durumu kurtarabilirsiniz. Aynı zamanda %100 çözüm müdür? Hayır her zaman çözüm değildir. Bazı durumlarda panelin içine kadar dayanır. Ee, bu koşullarda sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Zaten ona benim de yapabileceğim bir şey yok. Çünkü benim elimde bulunan ACF bonding zaten buna müdahale edebilecek kapasitede değil. Bakın o yan tarafta. Şurada. Ben şu makineyi kullanıyorum. C-Mark'ın bu. C-Mark'ın ZMB100 modeli bu. Biz bununla sadece Coefficient of Fiction dediğimiz bağlantı unsurlarına müdahale ediyoruz. Ama bunların lazerli olanları var. Bunlar için daha yüksek müdahaleler gerekiyor. Ee, orada dahi kurtarılamama durumu söz konusu olduğunda Opencell dediğimiz bu panelin artık komple değişmesi gerekiyor. Videoyu bitirmeden önce bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bu, bu bir tedavi yöntemi değil, bu bir onarım yöntemi değil. Bu günü kurtarmak için, durumu kurtarmak için yapılan bir uygulama. Ee, hatta bu uygulamayı yapmak için paneli bu kadar sökmenize de gerek yok. Sizin board bölümünü bulmanız gerekiyor. Board bölümünü bulacağınız için şimdi flaşı açtım. Buradan daha net belli olur. Sadece pertinaxın üstündeki bölümde size tarif ettiğim şekilde bu ayırım noktasını buluyorsunuz. Bunu bulduktan sonra araya bir çizik atıyorsunuz. Ve kalan kısmını yukarı kaldırıp altını da yalıtkan herhangi bir şeyle izole ediyorsunuz. Ondan sonra televizyonunuzu o şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha söylüyorum. Bu bir onarım yöntemi, bu bir tedavi yöntemi değildir. Siz burada tarama hatlarının bir tarafını bypass etmiş oluyorsunuz. Sadece tek tarafta çalışmaya devam etmiş oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Herkese iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.